Gençler selamlar. Ben Sevmele Hoca. Sevmele Hoca Matematik kanalındasınız arkadaşlarım. Bugün sizlerle birlikte Metin Yayınları Modern Problemler Çalışma kitabının çözümlerini yapmaya devam edeceğiz. Yeni bir bölüme geçmiştik artık. E, nereye geçtiğimizi hemen hatırlatayım arkadaşlarım. Karışım Problemleri 6. bölüm. 6. bölümde arkadaşlarım biliyorsunuz ki Öğreniyorum kısmında hafif bir konu anlatımı ve soru çözümü yapıyoruz. Ve e, bu kısmın konu anlatımı ve soru çözümü yaklaşık 5 sayfa. Bakalım aynen tamamı 5 sayfa ve bu 5 sayfanın çözümünü de bu videoda tek videoda yapacağız arkadaşlarım. Ee, konu anlatımı olduğu için biraz daha sakin ve kararlı anlatacağız sevgili gençler. Evet hazırsanız abone olduysanız ve videoyu da beğendiyseniz başlayalım videomuza. Öncelikle sevgili arkadaşlar bize demiş ki bakın A maddesinden bu arada konu başlığımız karışımdaki oranlar ve yüzdeler A maddesinden x gram, B maddesinden y gram alınarak oluşturulan bir karışımda A'nın B'ye oranı x bölü y ve yüzdesi nasıl hesaplanıyor? x çarpı y bölü 100 olarak hesaplanıyor. A'nın karışıma oranı x bölü yani A miktarı bölü tüm karışım. Yüzdesi de bunu yüzde çarpacaksın. B'nin karışıma oranı da y, çünkü B'nin miktarı y idi. Y bölü x artı y ve yüzdesini de yüzde çarparak hesaplıyorsun. A ile B'nin yüzdeleri toplamı da daima %100 etmek zorunda bu arada. Pekala. İlk sorumuza başlayalım. 15 gram şeker, 10 gram tuz ve 50 gram sudan oluşan bir karışımdaki A şıkkını çözüyoruz. Şekerin suya oranı sorulmuş. Bakın şeker 15, suda da idi arkadaşlarım. Tabi bunu da sadeleştireceğiz. Yani 15'i 5'e böleceksiniz, 3 gelecek. 50'yi 5'e bölerseniz de 10 gelir. Karışımdaki şekerin suya oranı 3 bölü 10 olur. da 3 olur. B şıkkına bakalım. Tuzun suya oranı yüzde kaçtır diye sorulmuş. Bakın bu sefer yüzde soruluyor. Tuz 10'du. E, suda 50 arkadaşlarım. 10 bölü 50. Yüzde kaçtır diye soruldu, için direkt 2 ile genişletelim. Paydasını 100 yapmaya çalışalım. 20 bölü 100 yapar. Tabii ki bu da bize yüzde 20'yi verir sevgili gençler. Evet. B şıkkını da çözdük. Geçiyoruz C şıkkımıza. Demiş ki şeker, şekerin yüzdesi kaçtır? Şimdi şeker 15'ti. Bunun içerisinde 10 da tuz vardı ve 50 de sevgiler arkadaşlarım su vardı. Şimdi şekerin yüzdesi sorulduğuna göre, bakın şeker 15, 15'in tamamına oranına bakacağız. 15, 10 daha 25 ve 50 daha arkadaşlarım 75. 15 bölü 75 yüzde kaçtır? Ya da şöyle düşünün, paydasını illa 100 yapmaya çalışacağım diye uğraşmayın. 75 karışımın içerisinde 15 şeker varsa, 100 karışımın içerisinde kaç vardır diye soralım. 25'e bölün 4, 25'e bölün 3, 3'e bölün 1, 3'e bölün 5. 4 kere 5 kaç yapar? 20 yapar. Demek ki %20'ymiş diyebiliriz sevgili gençler şeker yüzdesine. Evet ikinci sorumuz 60 gram tuz içeren ki biraz da yaklaştıralım isterseniz şu şekilde. 60 gram tuz içeren sevgili arkadaşlarım tuzlu su karışımdaki tuz yüzdesi %20 ise karışımın miktarı kaç gramdır diye soruluyor. Şimdi bakın %20'si %20'si 60 gram tuza tekabül ediyormuş. Tamam. E bize sorulan şey karışımın miktarı. Karışımın miktarı bize %100'ü vermek zorundaydı. İşte bu kaç gramdır diye soruluyor bize. Bakın bu 5 katı ise 20'nin 5 katı 100 ve 60'ın 5 katı 300 yapar. 300 gram demek ki karışımımız var bizim elimizde. Doğru cevap bu. Üçüncü sorumuza bakalım. 150 gram şeker içeren un şeker karışımının un yüzdesi yüzde 80 ise karışımın toplamı kaç gramdır diye soruluyor bize. Şimdi bunun içerisinde 150 gram şeker var. Un yüzdesi yüzde 80 ise şeker yüzdesi sevgili arkadaşlarım, şevgili arkadaşlarım, şeker arkadaşlarım yüzde 20'dir. Yüzde 80'e yüzde 20 oranında karışmış. Şimdi şekerin yüzde 20'si 150 gram geliyorsa arkadaşlarım bize... Karışım toplamı sorulmuş yani %100'ü sorulmuş. Bakın yine 5 katı o halde bunun 5 katı 750 yapar diyeceğiz. Ve 750 gram bizim cevabımız olacak. Üçüncü sorumuzu da çözdük ve devam ediyorum. Artık bir diğer kısımla aynı cins yüzdeli karışımlar. Şimdi e, burada sevgili arkadaşlarım N1, N2, M1, M2 bunlar karıştırılıyor ve yeni bir karışım elde ediliyor. Kütlesi M3 ve burada da N kadar. Yüzdesi n ve miktar m olmak üzere bakın şunlar yüzde n1 yüzde n2 e kütleleri de e, miktarları da m1 m2 olmak üzere Ben buradaki e, yeni karışımı sevgili arkadaşlarım n çarpı m1 artı m2 olarak hesaplıyorum Kullanılan yüzdeler aynı maddeyi belirtmekte aynı maddede yani mesela birinde tuz ötekinde şeker karışımını alıp birinde tuz miktarı ötekinde şeker miktarı yapıp da Zaten karışımın içerisine koyduğumuz zaman yeni bir yüzde sorulurken bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. İkisinin de aynı olması gerekiyor karışımdakilerin. Şimdi ilk sorumuza bakalım. Soruların üzerinde çok çok daha net anlayacaksın. Emin olabilirsin buna. Şeker oranı %50 olan 40 litre şekerli su. Şeker oranı %20 olan. Şimdi öncelikle şöyle diyelim. Bakın bir karışım var. Bir tane daha karışım var. Bu karışımın sevgili arkadaşlarım şeker oranı %50'ymiş. Bu karışımın da şeker oranı %20'ymiş arkadaşlar. Bakın burası 40 litre ve bu da 80 litreymiş. Pekala yeni karışımın şeker oranı sorulmuş. Şimdi bunun için size e, SML tarzında da bir çözüm yöntemi öğreteyim. Önce normal yoldan çözelim. Şöyle diyorsunuz 40 litrenin %50'si yani yarısı şeker. 40'ın yarısı ne? 20 litre. 20 litrelik bir şeker var elimizde. 80 litrenin %20'si şeker. 80'in %20'si de 16'dır. 16 litre de buradan şeker gelecek ve toplam karıştırıldığı zaman bunlar 36 litre sevgili arkadaşlarım şekerimiz olacak. 80 40 daha 120 litre yapacak tüm karışımda. 120 litre. O halde diyeceğiz ki biz yeni karışımın şeker oranı sorulmuş ya. 120'de 36 ise yüzde kaçtır diye sormamız gerekiyor artık biz. Şimdi bunu 20'ye bölerseniz 6, bunu 20'ye böldüğünüz 5, bunu 6'ya böldüğünüz 6, 5 çarpı 6'dan yeni karışımın şeker oranı %30 olur. Şimdi bu bir normal çözüm yöntemi. Anlatılması gereken çözüm yöntemi. Bir de <gülüyor> anlatılmaması gereken diyormuşum, Bir de sml tarzında çözelim bunu. Olmaz mı? Şöyle diyoruz bakın. Bir %50'lik bir de %20'lik karışımımız var bizim. Şurası da 50. Şimdi %20'lik karışım 80 litreydi ve %50'lik karışımda sevgili arkadaşlarım 40 litreydi. Pekala. Litrelere bakıyorsunuz 80'e 40. Bunların arasında nasıl bir orantı var? 2K'ya K. Şimdi %20 ve %50'nin arasında şöyle bir çubuk çizdik sayı doğrusu aslında. Daha sonrasında diyorum ki 2K bu taraf, K bu taraf olsun diyorum. Yani şöyle çizdik karışımın ortalaması burada olacak. Ve arkadaşlarım burası K, burası 2K. Bakın iyi dinliyorsunuz. %20 ile %50 arasındaki boşluk ne kadar? %30 değil mi? %30. Bu K artı 2K'dan 3K'ya eşittir. Demek ki K kaçmış arkadaşlar? %10'muş. %10 e 10sa K kadar ilerlediğim zaman karışımın yüzdesini bulacağım. Şeker yüzdesini bulacağım. 20'ye %10 eklerseniz K kadar eklerseniz doğru cevabı bulursunuz. %30 ya da %50'den 2K yani %20 çıkarırsanız yine %30'u bulabilirsiniz. Buna da SML tarzında bir çözüm diyebiliriz. Çoğu soruyu bu arada hareket problemi olsun. Ee, örnek veriyorum. Rasyonel sayı problemleri özellikle zaten yüzde problemlerinde karışım problemlerinde e, mum sorularında falan bu yöntem benim vazgeçilmez yöntemim açıkçası. İkinci soru. Tuz oranı %20 olan 40 gram tuzlu su tuz oranı %40 olan kaç gram tuzlu suyla karıştırılırsa tuz oranı %32 olur diye sorulmuş. Şimdi bunu gelin. Benim size gösterdiğim yöntemle çözmeye çalışalım. Öncelikle bir sayı doğrusu çizdim. Bu sayı doğrusunun bir ucuna %20 yazdım. Diğer ucuna da %x yazdım. İkisi bilmiyoruz. %20'lik olan 40 gramdı arkadaşlarım. E, tuz oranı %40'mış bu arada. Çok üzgünüm. Miktarını bilmiyoruz. Onu yazalım. %40 ve x gram diyelim. Tamam mı? Şimdi iyi dinliyorsun. Karıştırıldıktan sonra tuz oranı kaç olmuş? %32 olmuş. O halde ben diyorum ki Şuralarda bir yerde bakın 20 ile 40, 40'a daha yakın. Şurası %32 olsun diyelim. Kabul mü? Şimdi 20 ile 32 arasında 12 birim, 32 ile 40 arasında 8 birim bir mesafe var. Her ikisini dörtte sadeleştirirsiniz. Buraya 3K, buraya 2K diyebilirsiniz. Böylelikle 2K'yı aldınız buraya getirdiniz, 3K'yı aldınız X'e götürdünüz. Ters yapıyoruz. Şimdi 2K 40 ve doğal olarak K 20'dir. E K 20 ise 3K kaçtır? 60'tır. Demek ki bu X kaçmış? 60 grammış. Cevap ortaya çıkıyor arkadaşlar. Tamam. Bak çok güzel bir çözüm yöntemi. Aklında bulunsun. Mutlaka bir yerlerde işine yarar. Evet. Üçüncü sorumuzda sevgili arkadaşlarım devam ediyoruz. Üçüncü soru da birinin etiketi yırtılmış şekildeki iki şalgam suyu karıştırıldığında %35'i sirke olan şalgam suyu elde edildiğine göre Sağdaki şalgam suyunun yüzde kaçı sirkedir diye sorulmuş. Şimdi yüzde yirmi sirkeli ve yarım litre. Bunun yüzde kaç sirkeli olduğunu bilmiyoruz. Yüzde x sirkeli diyelim ve bir buçuk litre. Şimdi gelin benim yöntemi yine deneyelim hadi. Öğrenene kadar deneyelim. Şimdi burası yüzde yirmiydi. Buranın yüzde x olduğunu biliyoruz. Ve karıştırıldıktan sonra yüzde otuz beş olmuş arkadaşlar onu da biliyoruz. Bakın burası 0.5 litre. Burası da bir buçuk litre. Daha sonrasında ben diyorum ki 1.5 ile 0.5 arasında K'ya 3K gibi bir oran var O halde K'yı bu tarafa 3K'yı bu tarafa alıyoruz Ve karışımın Yüzdesi buralarda bir yerdedir diyoruz Çünkü burası K burası 3K oldu Pekala Şimdi Yüzdesi kaçmış %35 bakın şurası Şimdi 20 ile 35 arasında ne kadar mesafe var 15 Demek ki 3K 15'te K kaçtır arkadaşlar 5'tir K 5 ise 35'in üzerine 5 eklerseniz %40 olduğunu görürsünüz. Doğru cevabımız karşımıza çıkmış olur. Bakın ne kadar güzel. Manyak bir çözüm yöntemi. Tamam. Devam edelim arkadaşlarım. E, 118. sayfamızda burada soru işareti olarak kalmış ama oranın 40 olduğunu biliyorsunuz. Hemen ben de e, Gökhan hocama ileteyim. Orayı düzeltsinler. 118. sayfamıza geçtik. 4. soru. Aşağıda iki farklı kapta bulunan alkol ve su miktarları verilmiş. Alkol 16 gram su 24 toplamda bakın burada 40 gramlık bir karışım var. 24'e 36 burada da 60 gramlık bir karışım var. Birinci e, kaptaki karışımın 1 bölü 4'ü yani 10 gramı sevgili arkadaşlarım. ikinci kaptaki karışımda 1 bölü 5'i yani 12 gramı alınarak yeni bir karışım elde ediliyor. Elde edilen karışımın alkol yüzdesi sorulmuş bize. Şimdi öncelikle burada 40'ın 16'sı alkoldü. Burada 60'ın 24'ü alkoldü. Bunu unutmayalım. 40'ta 16 demek. 40'ta 8 %20 demek. %5. sevgili arkadaşlarım kaçtır? 40 demektir. %40'ı alkol. Burada da 60'ın 24'ü. Bakın 60'ta 12 demek. %20'si demek. 1 bölü 5'i demek. 60'ta 24'te yine %40'ı demektir. Yani aslında bakarsanız iki karışımda %40'arlık karışımlar oldukları için... İkisinden hangi miktarda aldığının hiçbir ehemmiyeti yok. İkisinden ne kadar alırsan al karıştır bir kapta tamam mı? İstersen sonsuz miktarda al karıştır. Yine mutlaka karışımların alkol oranları birbirine eşit olduğundan bizim cevabımız ne olacaktır? Yine %40 olacaktır diyeceğiz sevgili gençler. Böylelikle 4. sorumuzun cevabını da bulmuş olduk. %40 dedik ve devam ediyorum 5. sorumuzda. Aşağıdaki tabloda A, B ve C kaplarındaki tuzlu suların tuz yüzdeleri ve karışımlarının kütleleri verilmiş bize. A, B, C kapları, %20, %25 ve %40'ı tuz arkadaşlarım. Karışımın kütlesi de 60, 80 ve 50. A ve B kaplarındaki karışımların yarısı alınarak C kabına boşaltılıyor. Şimdi buradan 30 gram alındı, buradan 40 gram alındı ve bunu C kabına boşaltıyoruz. Pekala C kabında oluşan karışımın tuz yüzdesi sorulmuş bize. Şimdi dikkatli dinliyorsunuz. 30 gram alınmış. %20'si tuz. Yani 6 gram tuz var arkadaşlarım burada. 30'un %20'si. 40'ın %25'i yani çeyreği 10 gram da buradan gelmiş. Yani toplamda 16 gram tuz bulunacak aktarılan karışımın içerisinde. Peki burada ne var? 50'nin %40'ı. 50'nin %40'ı demek ne demek arkadaşlarım? 5 kere 4'ten 20. Yani 20 gram sevgili arkadaşlarım C kapında zaten tuz vardı 16 20 kaç yapar 36 gram Peki yeni karışım ne kadar 50 artı 40 artı 30 Yani sevgili arkadaşlarım 120 O halde ben diyorum ki 120'de 36 ise Yüzde kaçtır diye soracağız Yüzdesi sorulmuş bize 20'ye böldünüz 6 20'ye böldünüz 5 6'ya böldük 6'ya böldük 6 5 çarpı 6 30 yapar Bize cevabı verir demek ki burası kaçmış Yüzde otuz olacakmış arkadaşlarım. Yeni karışımın tuz yüzdesi. Beşinci sorumuzda çözdük. Otuz dedik ve geçiyorum altıncı soruma. Bir çiftçinin elinde aşağıdaki gibi gübre çuvalı bulunmaktadır. Mısır sarlasını gübreleyecek olan bu çiftçi ziraat mühendisiyle yaptığı görüşme sonucu Mısır'da kullanılacak gübrenin yüzde otuz üç oranında azot içermesi gerektiğini ve elindeki gübrelerle bunu elde edebileceğini öğreniyor. Pekala. Elinde %33'lük direkt net bir gübre yok. Ancak bir karışım elde etmesi gerekiyor ki %33'lük gübre dökebilirsin. Şimdi e, burada 65 kilogram bir gübresi var. %46'sı azot. 65 kilogram bir gübresi var. %26'sı azot arkadaşlar. Ziraat mühendisi çiftçiye yeşil gübrenin tamamını kullandıktan sonra sarı gübreden ne kadar kullanması gerektiğini hesaplayıp söylüyor. Buna göre çiftçi ziraat mühendisinin söylediği karışımı yaptıktan sonra sarı gübreden elinde kaç kilogram kalır diye sorulmuş. Şimdi öncelikle diyor ki 65 kilogramın %26'sı azot olan 65 kilogramın tamamını kullanacaksın sen diyor. Şimdi bakın %26'yı yazdım. Ondan sonra SML yöntemi geliyor bakın. Sonra sayı doğrumuzu çizdik. Burada %46'luk bir azota sahip olan gübremiz var sarı gübre. Ve bunun tamamını kullandık 65 kilogram. Ve bizim ne kadar e, azot elde etmemiz gerekiyor oran olarak %33. Demek ki arkadaşlarım e, nerelerde olması gerekiyor bakın. Şurada bir yerde olması gerekiyor. Bu oranın. Şimdi 26 ile 33 arasında dikkat ettiyseniz 7 birim fark var. 33 ile 46 arasında da sevgili arkadaşlarım ne kadar fark var? 13 fark var. 13k'ya 7k dedik. Sonrasında diyorum ki 13k 65 ile... 7K'da bunun miktarıyla eşlenecek. 13K 65 ise K 5'tir. K 5 ise 5 kere 7 kaçtır? 35'tir. Demek ki bundan 35 kilogram kullanacak sarıdan. Şimdi yukarı doğru çıktık. Sarı gübre 65 kiloydu. Ben bunun 35 kilosunu kullandım. Ne kadarı kaldı geriye? Tabii ki 30 kilogramı kaldı. O halde cevabımız da 30 olacaktı diyebiliriz. Bakın muhteşem bir çözüm yöntemi. Sadece bu şekilde çiziyorsunuz. Oranlayıp bırakıyorsunuz. Bitti. Efsane işlemlere gerek yok. Tamam? Şimdi 6. sorumuzda çözdük, cevabına 30 dedik. Alt tarafta sorumuz yok ve 119. sayfamıza doğru geçtik. Diyor ki: "Burcu yapacağı bir pasta için aşağıdaki çikolatalardan verilen sayılarda almış arkadaşlar. Daha sonra bu çikolataları bir kapta eriterek karıştırmış. Şimdi bunun %60 bitter, bunun %80 bitter olduğunu görüyoruz. Şekildeki çikolataların her biri eşit ağırlıkta olduğuna göre Burcu'nun elde ettiği erimiş çikolatadaki bitler oranı yüzde kaçtır diye soruluyor. Bakın bu çikolatalar sevgili arkadaşlarım her biri eşit ağırlıkta. Her biri eşit ağırlıkta. Şimdi o zaman şöyle diyeceğim ben. Bu çikolataların her birinin ağırlığı 10K olsun. 10K, 10K, bu da 10K, bu da 10K, bu da 10K. Toplam 50K'lık bir çikolatamız olur. Fakat yüzde 60'ı bitterdi ya. Bakın 6K'sı bitler, 6K'sı bitler. Ne yaptı? 12 k. O zaman burada da 8-8-8 ne yaptı? 24K yaptı. 24 ile 12'yi topladığınız ne yaptı? 36K yaptı. Şimdi 50K'nın 36K'sı bitler mi oldu? O zaman 50'de 36 ise kaçtır diyeceğiz. 2 katı 2 katı ne yaptı? 72. Demek ki %72'si sevgili arkadaşlarım bitler olacakmış. Bu eriyip karıştırılan çikolatanın. 7. sorumuzun cevabına 72 dedik. Ve devam ediyoruz. Altta soru yok. Sağ üst taraftayız. Cevabı da bu arada baktım. Evet. Evet. Saf madde ekleme ve buharlaşma sorularındayız. Bu sefer iki karışımı e, karıştırmayacak. Eklediklerinden bir tanesi sevgili arkadaşlarım ne olacak? Saf tuz olacak mesela. Direkt tuz ekleyecek veya su buharlaştıracak. Veya tuz çıkaracak karışımın içerisinden belirli yöntemlerle. Ve buna dayalı sorular çözeceğiz. Bu hikayesi böyle olan sorular çözeceğiz. İlk sorumuza bakalım. %40'lık 100 gram tuzlu suya. 50 gram tuz ve 50 gram su ilave edilirse oluşan yeni karışımın tuz yüzdesi kaç olur? Bak şimdi dikkatli dinliyorsun. Elimize zaten bizim 100 gramlık bir karışım vardı. 50-50 daha eklersek 100 gramlık karışım eklemiş oluruz. Doğru mu? Pekala. Ve bu 50-50 eklediğimiz için ilk karışımımız %40'tı. ikinci karışımımız %50'dir. Yarı yarı yadır tuz, tuz oranı. E şimdi bundan da 100 gram bundan da 100 gram ekliyorsak arkadaşlarım. O halde ben diyorum ki yeni oluşacak karışımın tuz yüzdesi kesinlikle 40 ile 50'nin tam ortasındadır diyoruz. Yani ne diyoruz? %45 diyoruz arkadaşlarım. İlk sorumuzun cevabı %45 oldu ve yolumuza devam ediyoruz. İkinci sorumuz da. Çimento oranı %40 olan 30 ton çimento kum harcının 2 bölü 3'ü kullanılıyor. Daha sonra da kalan harca 10 ton çimento ve 20 ton kum ilave ediliyor. Buna göre yeni harcın çimento oranı yüzde kaçtı? Bakın çok basit düşüneceğiz, Çok basit çözeceğiz. 30 ton vardı. 2 bölü 3'ünü kullandım. 3'e böl 10. 2 ile çarp 20. 20 tonunu kullanmışım. Geriye kalan tonaş 10 tondur arkadaşlar. Ve bunun hala %40'ı çimento unutmayın. 10 tonun %40'ı 4 ton çimento vardır içerisinde 6 tonda geri kalan kum vardır tamam mı daha sonra kalan harca 10 ton çimento ekleniyor 10 ton ve 20 ton da kum ilave ediliyor toplamda 40 tonluk bir karışım elde ederiz bunun 16 tonu bakın şunlar çimento olur ve 26 tonu sevgili arkadaşlarım kum olur diyeceğiz Yeni harcın çimento oranı sorulmuş. Bakın 40'ta 16 ise, 40'ta 16 ise yüzde kaçtır diyeceğiz. Ki bu da bize %40'ı verecek ama hesaplayalım. Bakın 20'ye böldüğünüz 2, 20'ye böldüğünüz 5, 2'ye böldüğünüz 2'ye böldüğünüz 8. 5 kere 8 kaç yapar? 40. Demek ki yeni karışımın çimento oranı %40 olacakmış diyebiliriz. İkinci soruyu da çözdük. Cevabına 40 dedik arkadaşlar ve devam ediyorum 3. sorumuzda. Şimdi 3. soruda sevgili gençler. Ee, doğru yaptık mı bu arada? Yanlış yapmışız bakın. 35'miş cevap. Hemen bir daha bakıyoruz. Yanlış bir şey anladık sanırım. %40 olan 30 ton çimento kum harcının 2 3'ü kullandık. 2/3'ünü kullanınca 3'e böldüm, 12 ile çarptım. 20, 20 tonunu kullandım. 10 ton kaldı. 10 tonun %40'ı çimentoydu. Bu da 4 tona tekabül eder ve 6 ton da kum demek ki dedik. Daha sonrasında 10 ton çimento ekledik ve sevgili arkadaşlarım 20 tonda kum ekledik. Ekledikten sonra 26 14 oldu. Bunların toplamı 40 yapar. 40 tonumuz var artık. 40 tonun da ha şurası 14'müş. Çok özür dileriz. Bakın. 16 yazdık ya. Onunla 4'ü toplayıp 16 yazmışız. Burası 14 olacakmış arkadaşlar. Çok pardon. O halde 40'ta şurayı silelim. 40'ta 14 diye diyorsunuz. 14 ise diyorsunuz. 40'ta 14 ise yüzde kaçtır diye soracağız. Tamam. Sıkıntı yok. Şöyle diyelim 2'ye böldüğünüz 7 2'ye böldüğünüz 20 Bakın 5 katı 100 5 katı 35 Doğru cevabımız 35 olacakmış Tekrardan kusura bakmayın Vaktinizi çaldım Üçüncü sorum için yoluma devam ediyorum Tuz oranı %30 olan 40 gram tuzlu suyun Tuz oranını %40'a çıkarmak için Kaç gram su buharlaştırılmalı diye soruluyor Şimdi iyi dinliyorsun 40 gramın 40 gramın %30'u tuzmuş %30 ne yapar bunun 12'si Tuz yapar arkadaşlar. 3 kere 4'ten 12. Peki yani elimizde ne kadar su var peki? 28'de su var. Yani tuzlu su ya. 12'si tuz. 28'i su. Şimdi ben bunun oranını %40'a çıkarmak istiyorum. %40'sa diyeceğim. Peki kaçta? Kaçta e, sevgili arkadaşlarım? 12'dir diye sormamız gerekiyor. Bakın. %40'sa vermiş oranı. Tuz değişmeyecek. Su buharlaştıracağız. Kaçta 12'dir diye soracağım ben Tamam çok güzel Şimdi ne yapmam lazım 12 ile 100'ü çarpıp 40'a bölmem gerekiyor 20'ye böl 2 20'ye böl 5 2'ye böl 2'ye böl 6 5 kere 6 kaç yapar 30 Şimdi bizim karışımımız toplamda ne kadardı 40'tı e Demek ki karışımı 30'a düşürmem gerekiyor Nasıl düşecek peki su buharlaştıracağım Ne kadar peki Tabii ki 40'tan 30'a düşürmek için 10 litre ya da 10 gram Su buharlaştırmamız gerekiyor 119. sayfamızda çözdük ve geçtik 120. sayfaya. Evet buradaki sorular biraz uğraştırıcı olabilir, meşakkatli olabilir ama sabredip çözmek gerekiyor tabi. Zaten öğreniyorum kısmındayız çok da zor olmayacak emin olabilirsiniz. Şimdi demiş ki, şekildeki kahve makinesinde bu makineden alınabilecek hazır kahvenin sertlik oranları ve bardak boyutuna göre alınacak hazır kahvenin gramajı verilmiş arkadaşlarım. Ekle tuşuna her basıldığında bardakların makine üzerinde belirtilen gramajlarda saf kahve ve saf su eklenebilmekte. Pekala. Devam. Kahveni hazırla. Bakın butonlar tonlar %10 yumuşaklıkta, %10 e, orta, %40 sert. Bardak boyutu 150 gram, 300 gram, 600 gram. E, kahve eklenebiliyor buradan onar gram. Su eklenebiliyor 50'er gram gibi. Eren bu makineden kendisine ve arkadaşı Tuğba ile Çağla'ya... Aşağıdaki tuşlamaları yaparak birer kahve almış. Şimdi Eren kendisine yumuşak tuşa basmış. Şuna basmış ve küçük tuşuna basmış. Yani 150 gram bir kahve almış arkadaşlarım. Bu kahvenin %10'u kahveymiş. Mesela orta boyutta 300 gramlık kahve almış. Bunun %30'u kahveymiş. 600 gram Çağla için kahve almış. 600 gram neyse içse kalp çarpıntısından ölür. Neyse 600 gram kahve almış ve bu %40'ı kahveymiş. Peki Tuğba kahvesinin sert, Çağla kahvesinin orta sertlik olmasını istediği için kendi bardaklarını alarak makineye gitmişler ve ekle tuşuna en az sayıda basarak Tuğba bardağına kahve, Çağla bardağına su eklemiştir. Buna göre ekle tuşuna Tuğba Çağla'dan kaç kez fazla basmıştır diye soruluyor. Şimdi öncelikle arkadaşlarım şurada bakın Çağla'ya. E, Tuğba ile Çağla'ya almıştı ya Çağla'ya sert almıştı Ama Çağla ne istiyor? Orta sert de olsun istiyor Şimdi Çağla'nın kahvesi Sevgili arkadaşlarım 600 gramdı Çağla iyice abartacak biraz daha su ekleyip 1 litre kahve içecek yüksek ihtimalle 600 gramlık bir kahvesi var Ve bu kahvenin sevgili arkadaşlarım %40'ı kahve olduğu için 240 gramı kahvedir diyeceğiz Şimdi Çağla ne ekliyordu? Su ekleyecek ki kahveyi yumuşatsın biraz Tamam mı? Pekala ve bu kahvenin orta sertlikte olmasını istiyor. Orta sertlikte olan kahve %30'du unutmayın. Şimdi o halde ben diyorum ki %30 sertlikte bir kahve istiyorsa bunun kahvesinin içerisinde zaten 240 gram kahve var. Yani 8 katı kadar. O zaman 800 gramlık bir bardakla içmesi lazım. Yani 600 iken 800 yapması lazım. Nasıl? Su ekleyerek. Peki kaç defa basar? Suya bastığı zaman her seferinde 50 gram su akıyordu. Dolayısıyla 4 defa basar buna çağla. Tamam çağla 4 defa basıyor. Şimdi diğeri için konuşalım. Tuğba için. Tuğba arkadaşlarım orta, sertlik, orta sertlikte orta büyüklükte bir bardak almıştı. Yani 300 gram. ve Bunun da %30'u kahveydi. Hemen diyorum ki 300'ün %30'unu hesaplayacağım. 300'de sevgili arkadaşlarım %30'u 90 gram kahve vardır. Bakın 90 gram kahvesi var ve bunun sert bir kahve olmasını istiyor. Sert kahve olacaksa o zaman şöyle düşüneceğiz biz. 300'ün 90'ı kahve ise 300'ün kaçı sudur? 210'u sudur. Pekala. Şimdi ben sert bir kahvenin %40'ının kahve olduğunu biliyorsam %60'ının da su olduğunu biliyorumdur. O halde arkadaşlar %60'ı suysa şu an bizim elimizde 210 gram su var zaten halihazırda. hazırda. Yani Tuğba bu kahveye kahvenin içerisinde kahve ekleyerek sertleştirecek suya dokunmayacak. O zaman %60'sa kaçta 210 olması gerekiyor diye soracağız biz kendimize. Pekala şu sıfırları bir götürelim isterseniz önce. 3'e bölelim 7 3'e bölelim 2. 2'ye böldüm 2'ye böldüm 50. 7 kere 50 350 yapar. Demek ki 300 gram kahvesinin üzerine 350 gram e, yapması gerekiyor bu kahveyi ve kahve tuşuna basarak yapacak bunları kahve eklemesi gerekiyor. Her seferinde 10 gram ekleniyorsa ve 50 gram eklemesine ihtiyacı varsa o halde sevgili arkadaşlarım ne yapması gerekecek? Tabii ki 5 defa basması gerekecek. Şimdi 1'i 4, biri 5 defa basıyor. Çağla 4 defa basıyordu. Ne demiş? Ekle tuşuna Tuğba Çağla'dan kaç kez fazla basmıştır? E biri 5 defa, öteki 4 defa bastıysa 1 defa fazla basmıştır sevgili arkadaşlarım. Doğru cevabımız da 1 olur diyeceğiz. 120. sayfamızın sağ üst tarafında 5. sorumuzdayız. 5. soruda bir düzeltme ile başlamak istiyorum soruya. Soruda bir düzeltme var. Bu düzeltme... Şu %68 yazan yer sevgili arkadaşlarım %75 olacak. Diğer düzeltmelerse şurada 8 mililitre alkol ve 2 mililitre su yazıyordu. 8'i 5 yapacaksınız arkadaşlar. Bunu da 1 yapacaksınız. Şimdi çözelim sorumuzu. Bir klinikte aşağıdaki sterilizasyon maddesinden bulunmakta. El ve cilt dezenfektanı bitmiş ve stoklarda da bulamıyorlar tedarik edemiyorlar. Sterilizasyon maddesi burada arkadaşlar 1000 mililitrelik bir sterilizasyon maddesi %80'i alkol olduğu için 800'ü alkoldür daha sonrasında %2 gliserin %2 lonolin ve geri kalanı da saf su şimdi 80, 82, 84 demek ki %16'sı da saf su %16'sı da 160 mililitre su yapar arkadaşlar. şimdi Klinik sekreteri bir eczacıyla ile yaptığı görüşme sonucu klinikte bulunan sterilizasyon maddesinden %75 oranında el ve cilt dezenfektanı elde edebileceğini öğreniyor ve eczacının söylediğine göre aşağıdaki notu alıyor. Sterilizasyon bir kaba konulup kaynayana kadar ısıtılır. Kaynamaya başladığı andan itibaren saniyede 5 ml alkol ve 1 ml su buharlaşmaya başlar. Bu esnada diğer maddelerden hiç buharlaşma olmaz. Eczacının tarifine göre sterilizasyon kaynamaya başladıktan kaç saniye sonra istenilen orandaki dezenfektana ulaşılır diye sorulmuş. Cevap T olsun. Şimdi o halde birim zamanda yani 1 saniyede 5 mililitre alkol eksiliyorsa T saniyede 5 T kadar alkol eksilir. Bölü tüm karışımdan da 5 mililitre alkol 1 mililitrede su gittiği için toplam 6 mililitre saniyede gider. Yani 1000-100. 6 t diyeceğiz. Ve bunun da %75 olmasını istiyor. Yani 3 bölü 4 olmasını istiyor. İçler dışlar çarpımı yaparsak t'yi buluruz. 3200 eksi 20 t eşittir. 3000 eksi 18 t dedik. Buradan 2 t eşittir. 200 ve t eşittir. 100 gelir sevgili arkadaşlarım. Demek ki cevabımız 100 olacakmış diyebiliriz. Ve 120. sayfayı da bitirdik. Geçtik 121. sayfamıza. Karışımda tablo ve grafik soruları bir kapsül ilaç. Şöyle yaklaştıralım sayfamızı da. Bir kapsül ilaç arkadaşlarım. içindeki maddelerin yüzdeleri ve miktarlarının bazı yüzdeleri aşağıdaki tabloda verilmiş. A, B, C, D maddeleri var. Oran %20, oran %40 A B, C verilmiş. B D'nin oranı yok. Miktar olarak da B'den 30, D'den 50 gram var. Bu kapsül kaç gramdır diye sorulmuş. Şimdi şöyle yapacağız. %20, %40 daha %60 yapar. Geriye kalan 40'tır. Yani B ile D'nin toplamı %40 ve bu %40 80 grammış. Şimdi %40'ı 80 gram ise %100'ü tamamı kaç gramdır? Bakın 2 katı ise 2 katı 200 gramdır diyeceğiz. Sevgili arkadaşlarım doğru cevabımız. 200 olacak. Devam ediyorum B ile. Kapsüldeki D maddesinin yüzdesi kaçtır diye sorulmuş. Hemen 2'ye bölüyorsunuz. %25 diyorsunuz. O halde sevgili arkadaşlarım B'nin de cevabı %25 olacak. C'ye bakıyoruz. İlaçtaki C maddesinin dozajını düşürmek için C maddesinin %40'ı damıtılıyor ve A maddesinden 32 gram ekleniyor. Oluşturulan yeni kapsüldeki C maddesinin yüzdesi kaçtır diye soruluyor. Şimdi ilaçtaki C maddesinin dozajını düşürmek istiyoruz biz ve %40'ını damıtmışız arkadaşlar. Şimdi C maddesine yukarı doğru çıktık a 80 gram unutmayın. Bunun %40'ını damıttık. %40'ı ne demek? 80'nin %40'ı 32 gram demek. 32 gramını aldık arkadaşlar dışarı. Ne kadarı kaldı buraya? 48 gramı kaldı. D'den hala 50 gram var. B'den 30 gram var. Ve arkadaşlarım bir şey ekleniyordu. Ne ekleniyordu? A maddesinden 32 gram ekleniyor. Şimdi A maddesinden şunun 2 katı kadar 40 vardı. 32 eklerseniz arkadaşlarım 72 gram olur. Peki. Şimdi buraya bakalım. 72, 48 daha 120 yapar. 50, 30 daha 80 yapar topladığınız toplamı 200 buranın. Toplamı 200. Peki neyi sormuştu bize? Oluşturulan yeni kapsüldeki C maddesinin yüzdesi. Şimdi C maddesinden ne kadar vardı? 48. 2 48 ise tabii ki yüzde 24'tür arkadaşlarım. Demek ki C'nin de cevabı yüzde 24 olacaktı. Onu da buraya yazalım ve devam edelim bir diğer sorumuzda. Bu da son sorumuz arkadaşlar. Aşağıdaki sütun grafiğinde sadece su ve sirke ile hazırlanan eşit miktardaki üç farklı turşu suyunda bulunan su ve sirke miktarlarının dağılımı verilmiştir. 60'a bakın 110'ı biraz geçmiş. 60'ı biraz geçmiş. Burası 110. Burası da 20'ye 110'u geçen bir sirke var. Bu 3 turşu suyu karıştırıldığında sirke yüzdesi su yüzdesinden 10 fazla oluyor. Yani birisi %x ise öteki %x artı 10 oluyor. O zaman bunların toplamı %100'ü vereceği için 2x 90'dır ve x de böylelikle 45 olacaktır. Yani arkadaşlarım sirkenin yüzdesi %55 olmuş. %55 sirke ve %45 de su olacakmış. Üçüncü turşu suyundaki sirke yüzdesi kaçtır diye soruluyor bize. Şimdi öncelikle burada gençler şunu yapacağız. Bakın şurası 60'tı şurası 60 burası 110'du. Burası 110'u biraz geçmiş burası 60'ı biraz geçmiş. O zaman 110'u burası ne kadar geçtiyse burası da 60'ı o kadar geçmiştir diyeceğiz. Bakalım su yüzdesinden tamam. Şimdi geçtik 3'e. 3'te de sevgili arkadaşlarım Bakın burası 20 Az önce şurası 60 iken Burası 110 x kadar geçmişti Yani burada 110 artı x kadar vardı ya Şimdi burası 20 iken O zaman şu nedir arkadaşlarım 110 artı 110 artı Bakın 60'tan 20 20 40 kadar az olduğu için 40 artı x diyeceğiz bu sefer Yani 150 artı x diyeceğiz Tamam burada bir sıkıntımız yok Şimdi üçüncü turşu suyundaki sirke yüzdesi soruluyordu bize. Ben burada suyun 45 olduğunu biliyorum bu arada. Peki gelin şimdi suları bir toplayalım. Sular maviydi. 110 artı x var. 110 artı x. Şurada 110 var. Ve burada da 20 var. Her birini toplarsanız 110, 110, 220, 20 daha 240 yapar. Artı bir de x'imiz var. Bölü tüm karışım. Şimdi tüm karışıma bakalım. 60 artı 110 artı x. Yani 170 artı x. E hepsi de eşit miktarda olduğu için bunu 3 ile çarparsanız tüm karışımı bulmuş oluruz. Yani 510 artı 3x. Ve bu da neymiş arkadaşlar? %45. Hmm 5'e böl 9. 100'ü 5'e böl sevgili arkadaşım o da 29 bölü 20'ye eşitmiş. Şimdi işler dışlar çarpımı yardımıyla x'i bulabiliriz. 20 kere 240. 4800 artı 20x. Eşittir 9 kere 510 4500 artı 90'dan 4590 yapar. Artı 27x dedik. 20x'i bu tarafa gönderdim 7x. 4590'ı diğer tarafa gönderdim 210 geldi. Demek ki x kaçmış arkadaşlar 30'un ta kendisiymiş. Şimdi bana diyor ki 3. turşu suyundaki sirke yüzdesi. Arkadaşlar burası biliyorsunuz ki 170 artı x'ti. x'in 30 olması gerektiğini öğrendik. Demek ki burası toplamda 200. 200'ün 20'si suysa 180'i sirkedir Webze demiş ki sirke yüzdesi 180 sirke ne kadar da 200 mililitrelik bir turşu da 180'i sirke ise 90'ı sirkedir arkadaşlarım ve doğru cevabımız da bu şekilde 90 olur diyeceğiz altta soru yoktu ve böylelikle artık 121. sayfayı ve bu videoyu da sonlandırdık Birinci test pekiştiriyorum karışım problemlerinde görüşürüz. Hoşçakalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayla lütfen unutmayın.